Değerli dostlarım, değerli ebeveynler, değerli öğretmenler, değerli çocuk yakınları. Hepinize yeni bir iş, yeni bir kariyer programından merhabalar. Nasılsınız? Keyiflerimiz nasıl? Bizim keyfimiz 10 numara 5 yıldız. Çünkü bugün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 Ve çocuk yakınları nasıl bir ağız birliği içinde hareket edebilirler? Genellikle sorunlu çocuklardan, özellikle otorite boşluğu olan ya da e, çocuk merkezli ailelerde gördüğümüz problemlerden birisi bu. Baba evet diyor, ya da hayır diyor. Anne evet diyor. Anne hayır diyor, baba evet diyor. Herkes bırakın çocuk, bırakın çocuk. O daha küçük. O zaman çocuk sadece şunu öğreniyor. O çocuk üzerinde disiplin kurabilir miyiz? Anne hayır dediği zaman baba da hayır demesi lazım. Ya da babaanne ya da anne, dede fark etmiyor. Eğer birimiz evet dersek sistem Amerikan kapıya dönüşüyor. Çocuk hangi kanattan girip çıkacağını öğreniyor. Gene çocuk kendi istediğini, kendi bildiğini yapmaya devam ediyor. O yüzden dört kişilik bir ailede... Eğer o problem anne bu yemeği yiyeceksin diyorsa o baba buna bırakın ağlatmayın, aç yatırmayın deyip devreye girmemeli. O senin annenle olan sorun, o sorununu annenle çözeceksin, çözmek zorundasın. Çünkü biz annenin yaptığı bütün yemekleri yediğimize göre senin de yemen gerekiyor deyip annenin otoritesini anneye iade etmemiz lazım. Bunu yapmadığımız zaman zaten disiplin kurma şansımız da kalmıyor. Disiplin çocuğa baskı yapmak değildir. Çocuğa doğrunun yanlışın ne olduğunu öğretene kadar doğrularımızı deklare etmektir. Her toplumun, her ailenin kendi doğruları vardır. Ama bir de beynelminel doğrular vardır. Bunları yapmadığımız zaman maalesef ki otorite kurma şansımız da kalmıyor. Çocuk merkezcil aileler var. Sanıyorum eski geleneksel sistem çöktü. Ona karşıydık. Evet dayakla eğitilmeye, baskı, şiddet görmeye ama yeni sistemi de henüz oluşturamadık. Lütfen. Sadece elimizdeki tek şey kelime lütfen yer misin hayatım? Lütfen yapar mısın hayatım? Yapmıyorum dediği zaman hı? ne yapacağız? Ne gibi yaptırımlar uygulayabiliriz? Sorunun Çocuğun kendisinin idrak etmesini sağlamak zorundayız. Eğer 3 yaşına kadar ebeveyn diyelim ki çocuğun yemek yeme davranışını, yemek seçme davranışını e, yanlış öğretmişse bu yanlışlığı 3 gün kulaklarını pamuk tıkayacak ve ısrarcı bir şekilde çocuğun önce özür dileyecek. Özür dilerim ben sana yanlış davranmışım. Yemek seçmeni ben sağlamışım. O yüzden şimdi senden özür diliyorum artık seni çok seviyorum ama senin iyiliğin için sağlıklı beslenme için artık biz ne yiyorsak sen de onu yiyeceksin deyip çocuğun diğer kaçabileceği yolları tıkayıp bu yemeği yene kadar ikinci yemeğe geçmeyip gerekirse aç yatırıp çocuğun acıkmasını sağlayıp çocuğun gelip ben acıktım Demesini bekleyiniz gerekiyor. Bekleyince çocuk geldiği zaman artık çocuğa istediğimizi yaptırabilecek, en azından pazarlık edebilecek, masaya oturtabilecek bir konuma geliriz. Bunu yapamadığımız zaman hiçbir şey davranışı, yeni bir davranışı çocuğa aktarma şansımız maalesef kalmıyor. Biraz hataları, ve çetesi biraz ağırlaşıyor. Yıllar geçtikçe, yaş büyüdükçe maalesef ki... Faturalar ağırlaşıyor. Geçen e, gelen bir vaka hatırlıyorum. E, 18-19 yaşında bir çocuk, her istediğini yapılmasına alışık. Babası ona e, bir yıl, bir yıllık bir, araba, bir yıl önce araba almış, arabası bir yaşına gelmiş ama arkadaşlarının arabası e, sıfır olduğu için babasına arabamızı değiştirmemiz lazım. Arkadaşlarımınki sıfır, benimki de sıfır olsun gibi bir. E, Öneride bulunuyor. Baba da diyor ki daha araban çok yeni bir yaşında öyle bir şeyi unut diyor. Ertesi gün çocuk arabasını değiştirmek için arabaya takla attırıyor. Eğer biz buna müsaade edersek artık çocuğumuzun kendi hayatını riske etmesini bile göze almış oluyoruz. Belki çok uç bir örnek oldu ama biraz idrak edilmesi için çocuğun her istediğinin yapılmasının doğru olmadığını gösterebilmek için bu üç örneği vermek durumunda kaldım. Yani tabiri caizse taklaya gelmemek ya da takla attırmamak için e, biraz daha e, biraz da ergenlerle ilgili taktik ve yöntemlerden bahsederseniz çok iyi olacak. Vallahi hocam şimdi e, ergenliğe gelene kadar eğer biz bu çocukluk dönemini pozitif bir şekilde geçebilirsek zaten ergenlikte tek yapmamız gereken şey çocuğun Zaten çocuk olarak belki 5-6 yaşında, 3 yaşındayken bile bir birey olarak kabul etmek zorundayız. O bir birey, o bizim bir uzantımız değil. Ama birçok anne baba kendi uzantısı gibi görüyor çocuğu. Ergenlikte sadece evet seni kabul ediyorum ama küçük bir kadınsın. Evet ergen oldun ya da ergen bir erkek oldun. Artık bir erkeksin ama daha yolun başında acemi bir erkeksin. Öğrenmen gerekenler var. Kız çocuğu için de aynı. Evet artık bir kadınsın ama olgunlaşmayı beklemek zorundasın. Bunu kabul ettiğimiz zaman, bir birey olarak ona söz hakkı verdiğimiz zaman ve onlara gerçekten ciddi alıp dinlediğimiz zaman sanıyorum çok bir sorun çıkacağını sanmıyorum. Yani proje çocuk veya proje ergen olarak görmediğimiz sürece e, ve ona uygun e, bebeklikten, çocukluktan hatta evlenmeden önce evlilik okullarıyla anne baba ebe ebeveyn eğitimleriyle ve ailede külli olarak ağız birliği içinde hareket ettiğimizde anladığım kadarıyla zorda kaldığımızda da sizin gibi değerli psikologlardan, pedagoglardan, çocuk e, gelişim uzmanlarından ve ağır ve zor konularda yine psikiyatrlardan, gerektiğinde nörologlardan yardımlar alınarak bir iş birliği, bir konsensus şeklinde yol alabileceğimizi ee, anladım ve ümitlendim. Daha neler yapılabilir peki? Hocam şöyle düşünün. Mimar değilsiniz. Mühendis değilsiniz. Gökdelen dikmeye kalkıyorsunuz. Hı? Evet. Çok büyük şeyler umuyorsunuz. Bu bir ekip işi. Bu sadece annenin babanın yapabileceği bir şey de değil. Öğretmenlerin, sivil toplumların, yerel yönetimlerin herkesin gerçekten e, ideal bir nesil ...yapmak, üretmek istiyorsak bunun şimdiden eğitimlerini yapmak zorundayız. Evet, temel eğitim, anne baba eğitimi, arkasından toplumun eğitimi. Nasıl bir toplum istiyoruz? Toplumumuzda nasıl insanlar istiyoruz? Biz bildiğin kendi potansiyelimizi, çocuklarımızın potansiyellerini harcıyoruz. Göz göre göre harcıyoruz. Buna müsaade etmememiz lazım. Herkes yapabileceği kadar, öğrenebildiği kadar... Binde bir iyileştirme, yapabileceğinin en iyi davranış bu mu? Söyleyebileceğin en iyi söz bu mu? Eğer en iyi olduğuna karar veriyorsan yapabilirsin. Ama en iyi değil çok aceleyle verilmiş bir karar gibi düşünürsen o zaman bir daha düşünmek zorundasın. Nefes alacaksın, üç saniye düşüneceksin. Ondan sonra tekrar daha sağlıklı bir karar vereceksin. Bu olmadığı zaman afaki, anlık, çok enteresan bir e, tanımlama görüyorum. Ebeveynlerin büyük bir kısmı çocuklarına ya anne babalarının gibi davranıyor ya da anne babanın, anne babasının olmadığı tam tersi gibi davranmaya başlıyor. Aslında çocuk yetiştirirken biraz kendilerini büyütmeye çalışıyorlar. Yoksulluk çekmiş bir baba, baba ya da anne çocuğuma, ...hiç yoksunluk yaşatmayacağım diye her şeyi sunmaya başlıyor. Çocuğun bu sunarak mücadele etme ya da keşfetme duyularını bile iyi niyetle başından yok ediyorlar. Belki bu ebeveynlerin de kendi içinde bir önce bir terapiden geçmesi lazım. Gerçekten çocuk doğurmaya ya da büyütmeye e, psikolojileri yeterli mi? Yoksa sadece kendi kompleksleriyle mi yaklaşacaklar? O yüzden... Sorun eğitime gelip dayanıyor. Evet sorun yani gerçekten evlilik öncesinden başlayarak hamilelik süreci, evlenme süreci, e, zor durumlarda boşanma sürecinde bile hatta e, büyük anne, büyük baba, anneanne, babaanne gibi öğretmenlerle de ilgili hatta ağız birliği içinde birlik beraberlik içinde e, çocuklarımıza sahip çıkmamız gerekiyor.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 Çocuğa şu soruyu sorma hakkım yok. Hangisini sevdin, hangisini sevmedin? Önce ebeveyn olarak biz öğretmek zorundayız. Sonra seçim sunmak zorundayız. Evet. Değerli seyirciler, değerli çocuklar, değerli gençler, değerli anne babalar. Bir programımızın daha sonuna geldik. Sizleri çok seviyoruz. Ama yanlış davranışlarınıza, yanlış düşüncelerinize ve psikolojik anlamda... Varsa yanlışlık, yanlış e, davranış bozukluklarına artık göz yumamayız. Bundan böyle seferberlik zamanı tüm toplum olarak çocuk eğitimi, ergen eğitimi, bireysel psikolojide eğitimler alarak kendimizi güçlendirmemiz lazım. Zafere giden yol seferden geçer. Hoşçakalın, kalın yeni bir iş programı, yeni bir kariyer programıyla kalın.